Soyut dışa vurumculuğun iki temel faktörü olan hareket ve boyut, Franz Kline'in resimlerinde vurgulanmıştır. Genellikle beyaz arka plan üzerine sadece siyah ya da siyahla birlikte diğer koyu renkleri belirgin, koyu ve çarpıcı şekilde kullanır. Burada manzaraların genişliği ve yeniliğin gösterişi gibi çok Amerikan vari düşünceleri ifade eden resimler var. Amerikan sanatının sakinliğinin Avrupa sanatından ne kadar farklı olduğu hakkında genellemeler yapmak kolay. Ancak Franz Kleiner'i ele aldığımızda bu genellemelerin doğru olduğunu görürüz. Soyut dışavurumcular Avrupa sanatında gördükleri kaliteyi yeni dünyaya uyarlayarak basitleştirme ve daha vahşi, daha çiğ hale getirmeyi, değiştirmeyi önemsediler. Ölçü bunlardan biriydi. Şövalyede değil de yerde çizebileceğiniz resimler yaptılar. Ya da kocaman tuvalleri direkt stüdyolarının duvarlarına astılar. Çünkü bu resimler, insanın boyunun ya da kolunun yetişebileceği uzaklıktan çok daha büyüktü. Bu resimler sizi yutacaktı. Ne bir izleyici ne de bir sanatçı olarak bu resimler üzerinde hakimiyet kurabilecektiniz. Ve aynı şekilde bu tuvallere, bir elinizle nazikçe fırçayı, diğerinde paleti tutarak resim yapamayacaktınız. Fırça darbeleriniz zoraki ve kol hareketlerinin gücüyle olacaktı. Bu fırça darbesi sadece bilekten gelmeyecekti. Bütün kol ve bütün bedeniniz bu eyleme dahil olacaktı. Klein'in tablolarından birinde bu izlere baktığınızda Amerika'daki köprüleri, demir yollarını ya da ülkenin benzer parçalarını hissedersiniz. Bunlar 19. yüzyıl Amerikasındaki teknoloji ve endüstrinin temel taşlarıydı. Klein, Cedar barına sürekli giderdi ve soyut dışavurumcu grubuna dahildi. Bence içinde bulundukları yalnızlıkla ilgili birçok hikaye duymuşuzdur. Ya da yaşadıkları sorunları, sanatlarıyla nasıl güreş halinde olduklarını, ama bu her zaman böyle değildi. Birbirlerine yardım ettikleri huzurlu dönemleri de olmuştur. Klein da böyle yardımsever bir sanatçıydı. Etrafındakilere her zaman destek olmuş, onlara ilham vermişti.